Birden her şey karardı iyice Hayat soğuk bir işkence Acıtıyor canımı her gece Sen gidince biter mi sandım Yaşlarım diner mi sandım Her şey yalan sen doğruydun Gelmiş hayatıma konmuştun, bir kelebek gibiydin. Bir günde kömür vardı, onu da senle geçirdin. Tutacaksın. Elbet herkes gibi Belki de bir küçük Kutu içinde benim resmim Olmaz, olmaz, olmaz. Diye ağlıyorsun Ama hiç bilmiyorsun Bir kez olsun anlasaydın Yanımdan hiç kalkmasaydın Otursaydın konuşsaydık Şu bir günlük hayatımda Beni yalnız bırakma Beni yalnız bırakma Korkuyorum tek başıma Beni yalnız bırakma Beni yalnız bırakma Beni yalnız bırakma, beni yalnız başıma, ölüme bırakma. Beni yalnız bırakma, beni yalnız bırakma, beni yalnız bırakma, beni yalnız bırakma tek başıma ölüme.